sevgili öğrencilerim merhabalar e, bu videomuzla birlikte e, eşkenar dörtgenin 11 numaralı köşe taşıyla devam ediyoruz dostlar şimdi odaklanmayı bir ayarlayalım parlaklığı bir açalım evet ilk sorumuza bakıyoruz diyor ki e b c 20 birimlik bir alanmış şurası 20 imiş FAB. Şurası da 36'ymış dostlarım. Buna göre tüm eşkenar dörtgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Biz bunun çok benzerini paralel kenarda da yaptık dostlarım. Şöyle yapmıştık hatta. Bakın şuradaki üçgene x dersek. Şimdi şu büyük üçgen, şu üçgen bizim eşkenar dörtgenimizin yarısıydı. Yani 36 artı x... Bizim eşkenar dörtgenimizin yarı alanına sahip. Şimdi şu köşegeni çizdiğimde bu köşegen de eşkenar dörtgenin alanını ikiye bölüyor. E yarısı 36 artı x ise demek ki şu üst taraftaki şu alanda 36 artı x olacak. Burada 20 var x var demek ki şuraya da 16 artı 16 yazmalıyım ki 36 artı x olsun. Şimdi... Bakın ne bulduk? Şu iki kelebek üçgenin ee, alanlarının oranı 16 bölü 36 yazalım. Alanlarının oranı 16 bölü 36. Biz biliyoruz ki dostlarım iki üçgenin alanlarının oranının karekökünü alırsak benzerlik oranını buluruz. Kare aldığınızda 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 çıkıyor. Demek ki şurası 2K şurası da 3K. Diyebilirim ben artık. Ya da hemen şuraya 2M, şuraya 3M yazabiliriz. Bakın 3M'ye 36 düşmüş 12 katı. 2M'ye 24 düşecek. Şimdi şu yandaki alanlar eşitti. X ile 24. Bunların ikisi birbirine eşit. Yamukta söylemiştik bunu. Yamuk'un kuralıdır. Papyon kuralı demiştik. Demek ki bu da 24. Sonra bunların hepsinin toplamını soruyor bize dostlarım. 120 geliyormuş. Ben çok uzatmadım. Evet 2 numaradayız eşkenar dörtgen şunların ikisinin toplamı taralılar toplamı 42 olduğuna göre FDC'nin de alanı nedir diye soruyor bize. Şöyle yapalım buna A diyelim buna B diyelim ortaya da X diyelim. Şimdi A'nın B'nin ve X'in toplamı onu bir yazayım. Bizim eşkenar dörtgenimizin yarısı çünkü şuradan bir köşegen geçmiş bu köşegen eşkenar dörtgeni 2'ye bölüyor. O zaman diyeceğiz ki şu üçgen de bizim eşkenar dörtgenimizin yarısı olacaktı. Yarısı neymiş? A artı B artı X. Bakın bunun içinde X var. Demek ki şurası A artı B olacak arkadaş. Ve bize de A ile B'nin toplamını 42 vermiş. O zaman aranan yerde 42 oldu. Sorumun cevabı Denizli'den çıktı diyebilirim. Evet 3 numaradayım. Tüm Eşkenar dörtgenin alanını 36 vermiş. Buna göre de diyor ki alan DFEC nedir diye bir soru soruyor. Hemen şöyle başlayalım. Şurayı çizdim. Tamamı 96 ise şu üçgen yarısıydı arkadaşlarım 48. Bakın kenar ortay çizmiş. Bu da üçgeni ikiye bölecek 48'i 24, 24 diye bölündü. Şimdi tabii ki bu üçgen 48 ise geriye kalan şu iki üçgenin de toplamı 48. E bunlar da bakın burada 2'ye bölünmüşler. 24, 24'te buraya yazdık. Taralı alan 48 geldi dostlarım. Dördüncü sorudayız. Eşkenar dörtgen AFK. 6 olarak verilmiş burası. EKB. 24'te burası verilmiş. Hemen şuraya biz bir X diyelim ve bakın şu üçgen artık neydi? Bizim eşkenar dörtgenimizin yarısı. 24 artı X eşkenar dörtgenin yarısı olacak dostlarım. Peki şimdi şu üçgenden konuşalım birazcık 6 artı x var burada ben şu köşegeni çizersem şunlar birbirine eşit olduğu için bu bir kenar ortaydır ve kenar ortay alanı ikiye bölmüştür. O zaman burada 6 artı x yani bu köşegenimizin alt tarafındaki şu taradığım üçgenin alanı 12 artı x ve biliyorum ki bu da eşkenar dörtgenimin yarısı. 12 artı x de bir diğer yarısı. Peki bu x'ler yani daha doğrusu pardon 12 artı 2x olacak. Çok özür dilerim 2x var burada. Şimdi 12'yi bu tarafa alalım 12 kalsın. x'i bu tarafa alalım da x kalsın. Demek ki x eşittir 12. O zaman 24 artı x di yarısı yani 36 yaptı yarısı. Tamamını yaptı? 72 paketledik. <gülüyor> Evet 11 numara tamamdır geldik 12 numaralı köşe taşımıza deltoit'a geçmişiz artık. Diyor ki ABCD de bir deltoit bir de ADB eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgense bu arkadaşlarım şuralara bir 60 60 şurası da 60'tır toplam. Şu kenar şu kenar tabii ki bu kenar da eşittir. Deltoid'de biliyoruz bir ikizkenar üçgen buradaysa diğer ikizkenar üçgende üçgen de burada olacak. Tabanları ortak olacak. Burada X. Deltoid'de yine biliyoruz köşegenler dik kesişiyordu. Bu kısa köşegen ikiye bölünecekti. Şöyle yapayım hatta şu simgeyi de göstereyim. Bakın bu ne oldu? Eşkenar üçgenimin yüksekliği. O zaman açı da olacak, kenar ortay da olacak dedik Ve 60'ın karşısı 2 kök 6 ise... 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş halidir. 2 kök 2. O zaman burada 2 kök 2 ve toplam burası 4 kök 2 oldu. Bakın bu da 90 ikiz kenar dik üçgenmiş. 45-45-90 üçgeni yani. Bu hipotenüsü 4 kök 2 ise dik kenarları 4-4 olacak. Demek ki x'imiz 4. İkinci sorumuz yine bir delta görüyoruz. İkiz kenarlarımızdan biri yukarıda diğeri de aşağıda olacak. Bu da X. 12 kök 2 ymiş. Şuralar bir kere kesinlikle açı ortay olacaktı. 45 45 imizi yazalım hemen buralara. Sonra kısa köşegenimizi çizelim arkadaşlarım. Bu da köşegenler dik kesişiyordu. Köşegenler şu kısa köşegen 2'ye bölünecekti. Burası da 45. 90'ın karşısı 8 ise... 45'lerin karşısı 4 kök 2, 4 kök 2 olacak. Tabii ki bu da 4 kök 2. Şuranın tamamı 12 kök 2 idi. Buraya kaldı 8 kök 2. Ve bakın şu dik üçgende biz Pisagor bağıntısı yaparak x'i bulabiliriz artık arkadaşlar. Pisagor'da yapmayalım tabii ki hemen ne yapacağız? Önce bir kenarlara bir bakın. 4 ile 8 kök 2. Yani biri diğerinin 2 katı ise ne yapıyordum ben? Küçük olanın kök 5 katıydı hipotenüs, yani 4 kök 2'nin kök 5 katı. O da 4 kök on Pisagor hemen bulduk arkadaşlar. Evet 3. sorumuzdayız. ABCD yine bir deltoid demiş. 4 kök 2 BK eşittir DK'nın iki katıymış arkadaşlarım. Şuraya K diyelim. Şurası 2K. Deltoidte köşegenler dik. Kısa köşegen 2'ye bölünüyor üstteki üçgen ikizkenar kenar alttaki üçgen ikiz kenar 4 kök beşleri de yazdım ac'yi soruyor bize ac'miz neresi şurasını bize soruyor demiş amca bakalım başka neler yapabiliriz şimdi evet aklımıza ne geliyor başka da bir şey gelmiyor açıkçası aklıma çok da fazla pisagor bağıntısı yapmak geliyor yani mecbur başka da bir şey yapmayacağız arkadaşlar şuraya x diyelim şuraya da x diyelim Hemen şurada bir pisagor bağımsızı çakalım. Şurada. Diyelim ki x kare artı k kare eşittir 4 kök 2'nin karesi. O da 16 çarpı 2'den 32. Sonra şurada bir pisagor yapalım. Burada da bakın x kare artı 2 k'nın karesi 4 k kare eşittir 4 kök 5'in karesi o da 80. Şimdi bunları birbirinden çıkartırsak x kareler gider 4k kareden 1k kare çıktı 3k kare kaldı 80'den 32 çıkarsa da 48 kaldı 3'e bölersek k kare 16 k eşittir 4 geldi. Şimdi k 4 ise 4'ün karesi 16 16'yı 32'nin yanına atarsak 32 eksi 16 oluyor o da 16 yapıyor yine x kare 16 x de 4 çıkıyor. Bize nereyi soruyor? AC'nin tamamını yani 2 x'i soruyor. 8'i paketledik. Geldik buna. Bakalım bu ne diyormuş? ABCD deltoid. Madem ki deltoid, hemen şu köşegenlerin dik kesiştiğini gösterelim. Şu kısa köşegen olacak. Burası ikiye bölündü diyelim. Şurada 6, 8, 10 üçgenimiz var. Altımızı yazalım. Altımızı yazalım buraya da. Başka ne vermiş? 10, 8, 6. Şu uzun köşegen açıortay olacaktı. Bunu da söyleyelim. Şurası açıortay kesinlikle. Burası da açıortay. Şunlar kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar üçgen. Buradaki deltoidimiz yana yatmış. Başka x var. 6 6 8. Şu 8'i niye vermiş? Onu merak ettim ben. Şuraya da 8 vermiş. Herhangi bir paralellik demiş mi? Yok. BC EC'nin 3 katıdır demiş. Şuraya k dersek burası 2k'ymiş bu sebepten dolayı vermiş. 1'e 2 oranında bölüyormuş burayı yani. Peki öyle bölsün bakalım ama paralel değil ha. Paralel değil. Evet doğru. Tamam. Buna göre de diyor BC EC'nin 3 katıdır. X kaçtır diye de bir soru soruyor. Yani aklıma gelen tek şey arkadaşlar oran varsa paralellikten benzerlik yapmaktır ki şu E'den bir paralel çizelim bakalım. Gelecek mi bir şeyler bir görelim. Şimdi bu paralel 6'ya paralel oldu. Ee, tabii ki bu tarafı da 2M'ye M şeklinde bölmek zorunda. Burayı 2'ye 1 burayı da 2'ye 1 bölmek zorunda. Benzerliğimizi yapalım. 2 bölü 3 diyelim. 2 bölü 3 eşittir. Şuna bir harf verelim Y diyelim. Y bölü 6 ya. Buradan da 3Y eşittir 12Y eşittir 4 geliyor. Burası 4. Ee, bakın çıktı soru. Şimdi burası tabii ki paralel olduğu için dik. Şimdi ister bu üçgenin 30-60-90 olduğunu görün, ya da Pisagor yapıp arkadaşlarım m'nin 4 kök 3 olduğunu bulabilirsiniz. Tabi burası da 8 kök 3'tür, iki katı olacak. 8 kök 3. Toplam ne geldi? 12 kök 3 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet, 12 numara da tamamdır. Hemen 13 numarayla devam edelim. Birinci sorumuz. ABC üçgen şu da bir deltoitmiş. Madem ki deltoit dostum, bu kesinlikle bir açıortay. AB'yi 16 vermiş. BC'yi 12 vermiş. Bakın şimdi açıortay teoremini yaparsak 16 4 olmuş. Gördünüz mü? 16 kol, 4 ayak. 4'e bölmüş kolun ayağı oranı 4. O zaman bu kolun da ayağı oranı 4 olacak. Burası 3 gelecek bir kere. Şimdi burada bir de açıortayın ortayın uzunluğu formülü yapacağız dostlarım. Hemen yapalım. açıortayın ortayın karesi yani x kare eşittir. Kolların çarpımı yani 12 çarpı 16. Eksi ayakların çarpımı yani 12. 3 çarpı 4'ten 12. Buradan da ne geliyor? 15 çarpı 12 geliyor. X kare eşittir. 15 çarpı 12. 15 de 12'nin çarpımı 180. Demek ki X eşittir. Kök 180. O da 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 geldi. İkinci sorumuz yine bir deltoid var. Madem ki deltoid şurası şuraya eşit. AB'yi 14 vermiş. Burası 14. AC'yi 18 vermiş bu 18 BC'yi de 10 vermiş Bakın şu bizim uzun köşegenimiz Deltoid'in uzun köşegeni açı ortaydı Şimdi açı ortayın ayak kolları 10'a 18 Hatta sadeleştireyim 5'e 9 O zaman ayaklar da 5K'ya 9K olacak demektir Ve toplam kaç K yaptı burası 14K 14K'yı bize 14 olarak vermiş Demek ki K 1'dir. 5K'yı soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorumuz. Yine bir deltoid görüyoruz dostlarım. İkiz kenarımızı gördük. AD, FC'ye eşitmiş. AD. AD ile FC eşitse burası da X. Şimdi bu deltoidse ise şu dörtgen. Tabii ki bu da X. Ve şu da bizim uzun köşegenimiz açıortay Şimdi kolların oranı. 7 artı x'in sağ kolumuz x artı 12'ye oranı eşittir. Sol ayak bölü sağ ayak yani 6 bölü x'e. Buradan da x kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şıkları tek tek deneyelim. En küçükten başlayalım. 8 desek oluyor mu? 7, 7, 14, 15 oluyor. 15 bölü 8 desem 20. 5'e bölü 3, 5'e bölü 4, 3 bölü 4. 6 bölü 8 o da 3 bölü daha. Direkt sağladı. En küçüğünü ilk ile de denemişiz. Direkt sağladı arkadaşlar. 4. Deltoid'i görüyoruz. Neresiymiş? D, C, B, E. Tamam burası bir deltoid. O zaman şu uzun köşegeni çizelim. Ve uzun köşegenin açıortay ortay olduğunu gösterelim. Hatta burada bakın paralellik de var. Şurada paralellik varsa bir Z harfi var. Burası da noktalı açıdır değil mi? Şu Z harfinden noktalı aç olduğunu da gösterelim buranın. Ee, dolayısıyla burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Buranın da X olduğunu söyleyelim hemen. BE E eşittir. BC, 8 var. 6 var. A, B, X nedir? diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bunun da X olduğunu söyledik de çok bir işe yaradı mı? Bilmiyorum. Ha, yok. Bunlar X değil. Pardon. Şurası X oluyor. Şunlar İkiz kenar olduğu için şuranın tamamı x oluyor. Burası x eksi 8 oldu. Bunu söyleyelim. Yani şuranın tamamı x oldu. Heh. Başka ne yapalım? Ee, bununla da bu birbirine eşitmiş. Buradan bir benzerlik mi çaksak diye düşünüyorum. Ya da şunların. şunları... Şunu görelim. Bakın deltoid ya bu arkadaşlar. Şurası ikiz kenar olduğu için. Tabii ki şurası da diğer bir ikiz kenar üçgenimiz. Yani x eksi 8 aslında 6'ya eşit. O zaman x eşittir. 14 geldi. Evet, 13 numarada tamamdır. Geldik 14 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. ABCD deltoid demiş. 15 var. AD ile AB eşittir. Bir de şurada bir oran var. Gelin bunların hepsine biz bir 12k diyelim. 4 tane DK 12k'ye eşitse DK 3k'dır. 3KC 12K ise KC 4K'dır 6AK ise 2K'dır burası da tabi ki burası da 3K'dır köşegenler dik kesişiyor bunu gösterelim bakın ne var 3 4 5K değil mi burası da 3 4 5 üçgeninden 5K 15 ise K eşittir 3 bulduk hemen K3 ise burası 6K 6K ne yapacak K3 ise 18 burası 8K 8k ne yapacak? 8 kere 3'ten 24. Şimdi deltoid'in alanını soruyor. Deltoid'in alanı köşegenlerin çarpımının yarısıydı. İşte bu ikisini çarpıp da 2'ye bölünce Ceyhan geliyormuş. Ben direkt cevaba bakıp işaretledim. ABCD deltoid BDC eşkenar üçgen. O zaman bu da 8. Demek ki şu da 8. Köşegenler dik kesişiyor. 4 4 4√3'ü yazalım. Şimdi burası 8 ise şuranın tamamı ikiz kenar dik üçgendir bu. Demek ki 4 kök 2. 4 kök 2 olacak buralarda. Bize de tüm şeklin alanını soruyor dostlarım. Hatta şurası da ne olacak? 4 olacak değil mi? Şimdi köşegenlerinden biri 8'dir. Diğeri de 4 artı 4 kök 3'dir. Çarpıp 2'ye böldüğünüzde alanı buluyorsunuz. Şunun şu gitti 2. 2'yi de içeriye dağıtırsak 8 artı 8 kök 3. Hatta 8 parantezinde 1 artı köküç. Var mı böyle bir şey? 8 parantezinde 1 artı köküç olacak. Ha pardon. 2'ye bölersem 4 kalıyor ya. 4'ü içeriye dağıtırsam 16 artı 16 köküç. Yani 16 parantezinde 1 artı köküç. Evet. Bursa. 3. sorumuz. Şimdi bunların hepsine yine bir 12K diyelim biz. Dolayısıyla KC artık 4K. KD 3K. Köşegenler dik. Şurası da 3K. AK da 1K. 3K, 4K, şurası da 5K. Bunu yazalım. Alanda 60'mış arkadaşlar. Şimdi alanı nasıl buluyorum? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 6K ile 5K'nın çarpımının yarısı 60'mış. 6 ile 5'in çarpımı 30'dur. Şuradaki 60'dan 30'u götürelim. 2K's. K kare 2 ile de burayı çarparsam K kare 4, K 2 geldi. Şimdi K 2 ise bize 5K'yı soruyor. 5 kere 2'den 10 sorumuzun cevabı. Evet birer deltoid diyor. İki tane deltoitimiz var burada. 8 var, 6 var. Olduğuna göre alan aDCK Bakın bu bizim bumerang alanımız. Tabii ki şöyle kesiştirdiğimde köşegenleri dik kesişiyor. Bumerang'ın alanını nasıl buluyordum? Şu köşegenle şu köşegenin çarpımının yarısı. 6 ile 8'i çarpın 48. 2'ye bölün 24 dedik. Evet 14'te de tamamdır. Şimdi ne kaldı? 15 ile 16 kaldı arkadaşlar. Ben de yoruldum azıcık dinlenelim. Bir sonraki dersimizde yani videomuzda da buradan devam ederiz artık. Tamam mı gençler? Adaletliyorum sizi. Görüşmek üzere.